Hemen her gün bir takipçim soruyor. Hocam neden altından bahsetmiyorsun? Çünkü ilgimi çekmiyor. Altın ne zaman değerli olabilir? Dünyanın sonuna gelecekse Bütün bankalar batacaksa. Büyük bir ekonomik felaket bizi bekliyorsa o zaman kenarda biraz altın olmasında fayda var. Onun dışında altına inanmıyorum. Niye? Ben çünkü teknoloji yatırımcısıyım. Ben teknolojinin dünyayı değiştireceğine inanıyorum. Bir maden külçesinin değil. Ve teknoloji dünyasına baktığımızda inanılmaz gelişmeler var. Bizim pek çok ekonomistimizin pek bayıldığı fikir olan Amerika-Çin savaşı, Çin'in Tayvan'ı fethetmesi, Amerikan dolarının sonunun gel ya bunlar bir gün olabilir ama şu anda değil henüz. Çünkü Çin aslında tam tersine süper bir yumuşama eğilimine girdi. Hem Amerika Birleşik Devletleri ile hem de kendi girişimcileriyle ilişkilerini düzeltmek istiyor. Çin'deki yatırım ortamının düzelmesini istiyor. Ve bununla ilgili dün büyük bir bomba patlattılar. Alibaba'yı 6'ya bölüyorlar. Alibaba'nın 6'ya bölünmesi haberleri bir yandan hisse senedinin değerini %15 civarında yükseltti. Bir yandan bütün Çin borsasındaki teknoloji hisseleri yukarı doğru gitti. Ve böylece baktığımda bugün ön pazarda Amerikan teknoloji hisselerinde de olumlu gelmeye başladı. Peki bir şirketin bölünmesi niye değerini artırır? Böyle bir teknik konumuz var ve Çin'de neler oluyor? Bir de böyle bir siyasi ekonomik meselimiz var. İşte bu iki konuyu bugün ele alacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Yaklaşık bir ay önce YouTube'da ücretli bir üyelik modeli açtım. Şu an itibariyle 138 kişiye gelmiş durumdayız burada bakın. Burada 138 kişi. Beni gerçekten şaşırttı bu büyüme. Ayrıca bunun dışında doğrudan doğruya bizim haddini aç kulübü üzerinden yıllık üyelik alanda 20'ye yakın insan oldu. Yani bu kadar satış açıkçası beklemiyordum. Çünkü belki küçük bir kanal. Demek ki sizlere değer katıyoruz. Ne yapıyoruz bu ücretli üyelik modellerinde? Aşağıdaki katıl tuşuna basarsanız bütün detayları alabilirsiniz. Ama temel olarak haftada bir teknoloji hissesini mutlaka detay değerlendiriyoruz. Ve haftada bir de ekonomiye detaylı bir bakış getiriyoruz başka yerlerde. Yine bulamayacağınız detaylarda ve zaman zaman canlı etkinliklerde de üyelerle bir araya geliyoruz. Yakında burada yeni ürünlerimiz de olacak. Siz şimdiden katılın bence. Bütün bunların tadını çıkarın. Tuş aşağıda. Şimdi gelelim Alibaba haberine. Dün bomba gibi patladı piyasalarda. Aslında bir süredir bekleyenler vardı. Alibaba 6'ya bölünüyor. Bu bölümenin arkasındaki temel sebebi verimlilik artışı olarak ortaya koyuyorlar. Çok büyük bir sürü farklı işletmenin bir arada olduğu bir yapı bürokrasiyle, çeşitli verimsizliklerle boğuşacağını, bundan dolayı bölünmenin verimliği artıracağını söylüyorlar. Pratikte aslında dev bir şirket bir holdinge dönüşüyor ve bu holdingin altında 6 ayrı şirket oluşuyor ve bu şirketlerin her biri de ileride kendileri de ayrıca halka açılacaklar. Eğer siz bir Amazon hissesine sahipseniz artık 6 ayrı şirketin sahibi olan bir holding hissesinin ortağı haline gelmiş oluyorsunuz. Peki bu 6 şirket hangi konulara odaklanmış durumda? Cloud Intelligence yani bu hizmetler Amazon'un AWS'i, Microsoft'un Azure'u buna karşılık geliyor. Tabu Small Commerce, herhalde öyle okunuyordur diye düşünüyorum. Bu Çin'deki Alibaba'nın geleneksel ticari işleri ki şu andaki en büyük işi aslına bakarsan. Local Services, bu Çin'deki gıda dağıtım işleri. Global Digital Commerce, işte Türkiye'deki Alibaba'dan alışveriş yapıyorsanız bu alana girmiş oluyorsunuz. Kaynao Smart Logistics, buradaki lojistik işini de ayrı bir iş olarak görüyorlar. Alibaba'nın eminim daha evvel videolar görmüşsünüz ev depolara inanılmaz lojistik hizmetleri var. Onu ayrı bir işe döndürmeye çalışıyorlar. Bir yandan da Digital Media and Entertainment. Bu da aslında Alibaba'nın biraz daha inovatif bölümü. Dijital içerik üreten bölümü. Böyle 6 ayrı şirkete bölüneceğiz diyorlar ve bu 6 şirketin her birinin kendi genel müdürü, CEO'su, finansal raporlaması olacak. Ana Alibaba bir holding şirketi gibi bunlara sahiplik edecek ve bu sayede Alibaba'nın değeri artacak. Neden? Çünkü buradaki fikir her bir şirketin kendi başına yönetilmesinin verimlilik artışları yaratacağı. Dün Amerikalı Tırım Bankası Morgan Stanley alelacele bir rapor yayınladı ve dedi ki Alibaba'nın değeri böyle bir durumda 530 milyar dolara kadar çıkabilir. Şu andaki değer 220 milyar dolar civarında. Sonra da bu farklı iş bilimlerinin ileride ulaşabileceği değerleri ortaya koydu. Mesela diyor ki sadece but hizmetlerinin değeri 55 milyar bulabilir. Uluslararası e-ticaretin boyutu 29 milyar dolara bulabilir. Logistik tarafı bir de Ali Health var. Sağlık hizmeti de veriyorlar bu logistik tarafında 17 milyar dolar bulabilir. Vesaire vesaire üstte koyuyor. Diyor ki değer 530 milyar dolara kadar tırmanabilir. Dediğim gibi şu andaki değer 220 milyar dolar. Peki nasıl oluyor ya? Bir şirket parçalınca neden değeri artıyor? Buradaki teoremizin adı The Sum of the Parts Valuation. Yani parçaların toplam değerlemesi modeli. Fikir temelde şu. Dev bir şirketseniz pek çok verimsizliğiniz olur. Bu farklı iş birimlerindeki yöneticiler kendi kararlarını alamazlar. Bu kararlarını alamadıkları için de hızlı büyümeler gerçekleştiremezler. Oysa şirketi küçük parçalara ayırırsak her bir küçük parça bir gerilla gibi süper hızlı davranmaya başlar. O zaman da büyümenin önü açılabilir. Buradaki temel fikir bu. İşte buna sum of the parts veya SOTP valuation ismi veriliyor. Bu bölünme sonucunda conglomerate discount yani dev şirket indiriminden kurtulunacağına inanılıyor. Neden? İşte bütün bu verimsizliklerden kurtulmak sayesinde. Tarihte de bolca örneği var. Mesela geçen sene Eylül ayında General Electric bölündü. General Electric temelde 3 birime ayrıldı. GE Healthcare yani sağlık hizmetleri, GE Energy yani enerji hizmetleri ve GE Aviation yani hava yollarına yönelik ürettikleri motorlar vesaire. Ve bu şirketin değerine tabii süper olumlu yansıdı. Ekrandaki grafikte general elektrik bölündükten sonra hisse sevdiği nasıl hızlı bir tırmanış yapmış. Borsa o kadar da hızlı gitmezken bunu bir örnek olarak görebiliriz. Geçmişte Toshiba ve Johnson Johnson'da benzer şeyler yaptılar. Hepsinde benzer sonuçlar alındı. Peki bölünen bir şirketin artan değerini nasıl hesaplıyorlar? Aslında süreç son derece basit. Bölünmeden sonra oluşan her bir şirket için birer piyasa benchmark şirketi seçiyorlar. Mesela Cloud Intelligence için en iyi rakip Amazon Web Services olabilir. veya da Çin'deki e-ticaretin karşılaştırılması. Yine Çin'deki başka bir e-ticari firmasıyla yapalım. Ve o e firmasının rasyolarına bakalım. O rasyolardaki değerleme modelini buraya taşıyalım. Bu çerçevede Ali Baba'nın finansal tablolarını bir göz atmakta fayda var. En son 31 Aralık 2022'de raporlama yapmışlar. Ve zaten belli etmişler olayı nereye doğru gittiğini. Çünkü orada şu anda bölünecek bu şirketleri farklı iş kolları gibi ayrı ayrı raporlamışlar. China Commerce, Çin e-ticaret, International Commerce, Uluslararası e-ticaret, Gıda hizmetleri, lojistik hizmetleri, bulut hizmetleri, dijital hizmetler ve bir yandan da innovation initiatives diye bir bölüm daha var burada. Burada inovasyon projeleri var. Galiba en büyüklerinden bir tanesi yapay zeka. Onlar da burada göstermiş. Bunu herhalde şu an ayrı bir şirkete bölmüyorlar. Alibaba Holding'in içinde bir departman gibi tutacaklar. Baktığımızda China Commerce geçen sene 446 milyar yuan ciro elde etmiş. Sadece %1'lik bir büyüme var. International Commerce'ı e %8'lik büyüme var. Burada da büyümeleri görüyoruz. Alibaba baktığımızda da Çin'deki e-ticaret en karlı işe benziyor. 146 milyar 375 milyon yuan yani kabaca 20 milyar doları biraz üstte bir kar bırakmış. İkinci karlı işte burada görüyorsunuz bulut hizmetleri 1 milyar 37 milyon yuan yani kabaca 200 milyon dolar ciro bırakmış. Bu mesela Amazon'da kıyaslayınca hiçbir şey değil. Şimdi böyle baktığımızda fikir şu. Buradaki şirketlerin her biri kendi içinde çok değerli işler yapıyorlar ve hızlı yönetilirlerse çok daha iyi sonuçta alabilirler. O halde bu şirketleri borsada işlem gören benzer şirketlerle karşılaştıralım değerleme çarpanları açısından. Bir tane örnek vermek istiyorum size. Mesela burası Alibaba'nın değerleme çarpanları tablosu. Sağ tarafta ise PDD. Sadece Çin'de iş yapan bir lokal e-ticari firması PDD. Onun değerleme çarpanları var. Bunların içerisinde en dikkatimi çekenlerden bir tanesi fiyat bölü ciro. Yani şirketin değeri bölü cirosu. İki farklı gösterge var burada. 1.82 1.75 civarı babada bunlar. Oysa baktığımızda bu PDD'de bunlar 4.79, 3.73'e geliyor. Yani böyle baktığımızda Ali Baba'nın sırf e-ticari işini ayıracak olursak onun değeri PDD kıyaslamasından yola çıkıldığında 2-2.5 şu kat daha değerli olacak. Tabi burada PDD'nin büyüme oranı ne, EBITALAR ne bir sürü hesap var yapılması gereken karmaşık ama ben size kabaca bir işleyiş mantığını anlatmaya çalışıyorum. Şimdi yatırımcılar ne yapıyorlar? Bu 6 ayrı iş kolunu nelerle kıyaslayacaklarını, çarpanları nereden almaları gerektiğini, hangi çarpanların en önemli olduğuna karar vermeye çalışıyorlar. Bugün bütün analistler bunun üzerine kafa yoruyor. Yarın kendi rakamlarını ortaya koyacaklar ve Ali Baba'nın değeri gerçekte nereye oturuyor bunlar hesaplanmış olacak. Ben maalesef burada daha fazla detaya giremeyeceğim ama yarın YouTube kanal üyeleriyle beraber detaylara gireceğiz ve kendi değerleme modelimi ortaya koyacağım. Bir yatırım tavsiyesi değil ama ben %20 civarında kısa vadede burada bir prim fırsatı daha görüyorum. Dünkü %14'ün üzerine bunun matematiğini, rakamlarını yarı detaylara gire gire anlatacağız. Siz de üyeler arasında katılın, o detayları kaçırmayın ama temel işleyiş bu. Peki, Alibaba'nın bölünmesi kendi başına heyecan verici bir gelişme zaten. Sırf teknik olarak rakamlara baktığımızda. Ama Çin'de başka iyi şeyler de oluyor. Bunlardan bir tanesi COVID yasaklarının gevşeyi olması. Amerika Birleşik Devletleri'nde hatırlayın, COVID yasaklarının kalktıktan sonra insanlar adeta intikam alır gibi alışverişe başladılar. Zaten enflasyonu coşturanlardan bir tanesi bu oldu. Buna revenge shopping yani intikam alışverişi bile deniyor. Yani evde oturdum sıkıldım bunu aldım artık para harcamak istiyorum diye piyasaya dökülmüştü insanlar. Aynısı Çin'de de şu anda gerçekleşecek diye öngörülüyor. Bu zaten büyüme rakamlarında da Ali Baba'nın coşacağı anlamına geliyor ama aynı zamanda Çin ekonomisinin genelinde de büyüyeceği mesajını veriyor. Ama bundan daha önemli bir şey var. Çin Amerika ile ilişkileri yumuşatmaya çalışıyor. Evet bir yandan Rusya ile pazarlık ediyor. Bir yandan eminim Amerikan dolarının değerini düşürmek konusunda yuvanı bir rezerv para haline getirmek konusunda da emelleri amaçları var. Ama Çin ekonomisi kısa vadede böyle bir mücadeleye gidecek güce sahip değil. Biz Amerika ile ilgili burada çok paylaşım yapıyoruz. O yüzden sanıyorsunuz ki sadece Amerikanın başı dertte. Hayır Çin de başı dertte. Bundan ilgili ileride başka video yaparım. Bundan dolayı Çin yönetimi ne yapıyor? Biz tekrar piyasalara dönelim diyor. Aşağı yukarı 1-1,5 yıldır Çin hükümeti kendi şirketleriyle bile kavga halindeydi. Mesela Ali Baba'nın Jack Ma Çin'den kaçmak zorunda kalmış. Çin'le ilgili bazı eleştirilerinden sonra. Yine geçen sene Ant'ın halka açılmasını engellediler ki Ant'ın halka açılışı muhtemelen tarihteki en önemli halka açılmalardan bir tanesi olacak. Nedir Ant? Ant WeChat'in sahibi. Hani Elon Musk'ın Twitter'ı dönüştürmek istediği şirket WeChat. Nedir WeChat? Çin'de inanılmaz etkin insanlar on üzerinden hem e ticaret yapıyorlar, hem sosyal medya paylaşımlarını yapıyorlar, hem pek çok yerde kimlik bilgisi yerine geçiyor muazzam bir şey ve bunun değerinin çok yüksek olacağı düşünüyordu. Geçen sene onun satışını da engelledi. Çin devleti. Çünkü Çin devleti geçen sene tam bir otoriter yapıya büründü. Ama Xi Jinping tekrar başkan seçince ekonominin gerçeklerine döndüler. Biraz parayı bollaştırıyorlar. Faizleri düşüyorlar ekonomiyi canlandırmak için. Ama daha da önemlisi Çin hükümetinin pro-business yani iş hayatını seven bir siyaset güççenin mesajlarını vermeye çalışıyorlar. Alibaba'nın bölünmesi bununla ilgili aslında. Bu yöndeki gidişatı gösteren çok işaret vardı. Mesela yakın zamanda Tim Cook, Apple'ın CEO'su Çin'i ziyaret etti. Bir kahraman gibi karşılandı. Yeni projeler, içerikler üretilmişti orada. Biliyorsunuz bir süredir Amerika Çin gerginliğinden dolayı Apple'ın üretiminin bir bölümünü Çin'in dışına kaydırma süreci vardı. Ama buradaki gelişmeler tekrar aranın ısındığını gösteriyor. Alibaba'nın altıya bölünmesinden hemen önce de Alibaba'nın kurcusu ve bir ara Çin devletini eleştiren Jack Ma geri döndü. Japonya'daydı bir süredir. Kaçak mı diyelim, sürgü mü diyelim artık bilemedim. Orada işte artık neler yaptıysa o da geri döndü ülkesine. Bu da yine yumuşamanın olduğunu gösteriyor. Yani evet hükümeti eleştirmiş olabilirsin ama sen sonuçta başarılı bir iş insanısın. Aklına başına topladıysan Gel şimdi burada gel beraber tekrar iş yapalım. Bu bütün piyasalarda süper olumlu karşılan. Yani hem Alibaba'nın bölünmesi hem Tim Cook'un Çin ziyareti hem Jack Ma'nın geri dönüyor olması adeta piyasalarda bahar havası estirdi dün. Ve Amerikan borsalarında da Çin teknoloji şirketlerine karşı olan ilgi süper arttı. Evet toparlamam gerekirse Alibaba büyük bir fırsata benziyor. yatırım tavsiyesi değil tabii ama rakamları yarın detaylarına gireceğim grupta beraber. Gelin dinleyin. bogus Stanley iki kat artar diyor. Artık bilemeyeceğim. Bir yandan da Çin yumuşuyor. Bu da Çin şirketlerine karşı ilgiyi artıracak. Beni uzun zamandır takip edenler biliyorlar. Ben Çin şirketlerine hep çok mesafeli baktım. Bu otoriter yönetimin Alibaba gibi bir şirketin üzerine çökebilmesini Ant gibi dünyanın en büyük halka açılmalardan bir tanesini politik sebeplerle engelleyebilmesini hiç sevmedim ve bunlar tekrarlanabilir geldi bana. O yüzden çekingen baktım. Ayrıca Çin ile Amerika arasındaki gerginlikten de biraz ürküyordum açıkçası. Ama sanki bu işler yoluna giriyor gibi. O nedenle önümüzdeki günlerde Çin hisselerine biraz daha detaylı bakacağız. Nitekim yarın da normalde planda UI per bir yapay zeytin Zeka firmasını incelemek vardı. Kulüp üyeleriyle beraber. Şimdi fikrimi değiştirdim. Şu Alibaba fırsatın detayına bir bakacağız. UiPad'e daha sonra geliriz. Her zamanki gibi soru ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Ayrıca bir like de süper olur. Algo öğretmeler bizi daha fazla sevsin. İnşallah gelip ayrıca kulübümüze de katılırsınız. kalın kadın hoşçakalın. Görüşmek üzere.